İyi iyi günler diliyorum. Hepinize katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Bugün veri görselleştirme ile ilgili belki ilk adımımızı atanlar olacak, belki zaten bunu bildip biraz geliştirmek için yeni tullar alanda ne oluyor bunlara bakmak isteyenler katılmıştır diye düşünüyorum. Ee, öncelikle yani şöyle düşündük Şafak hocamla da ve organizasyon komitesi ile de bunu organize ederken bir anda hemen başlarsak eğer biz e, veri görselleştirmeye bir saat içerisinde bitirebiliriz ama ilk önce bir de bunun mantığını yapılmış çalışmaların üzerinden de kısaca geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Onun için bir e, sunumumla, kısa bir sunumla sizlerle sizlerle paylaşarak başlamak istiyorum açıkçası. E, hemen açıyorum. Ekranım gözüküyor diye düşünüyorum. Gözüküyor değil mi diye sorayım. Evet, evet süper oradan gelen işaretlere göre de e, çok teşekkür ediyorum feedback için. Hemen bir, zaten burada da yapacağımız diğer tullar kullanacağımız tullarla ilgili bir klasörüm var. Bunu da arzu edenleri dersin bitiminden sonra bana e-posta atarsanız eğer paylaşabilirim Google Drive üzerinden bu dosyayı da sizlerle paylaşabilirim. Notlarımı saklamıyorum yani, hiç endişeniz olmasın, seve seve paylaşabilirim. O zaman önce bir veri görselleştirme nedir? Yani çok konuştuğumuz bir şey. Ben e, aslında bu sunuma başlarken öncelikle e, Pınar Dağ Hoca'yı anmak istiyorum. Çünkü belki de Türkiye'ye ilk getiren değil mi? Veri gazeteciliğini hepimizle tanıştıran isim. Hepimize müthiş bir kapı açan, büyük bir enerjiyle bütün üniversiteleri gezerek e, bunu anlatan ve Veri yazarlı Derneği'nde de şu an yönetici pozisyonda olan Pınar Dağ Hoca'mız. Ben onun öğrencisiyim. Belki ondan el almış biriyim. Öyle söyleyebilirim. Benim de bir hani dersim kapsamında, doğrudan veri görselleştirme olarak değil ama veri görselleştirmeyi de içerecek şekilde kodlama anlattığım bir dersim var. Dolayısıyla oradan dolayı da seviyorum veri görselleştirme uygulamalarını. Bazı öğrencilerimiz de birazdan örneklerini göstereceğim. Beni geçmiş durumdalar. O dersi alıp, alıp yürüyen, çok daha böyle sektörde çok güzel işler yapan öğrencilerimiz var. Bu da beni çok mutlu ediyor açıkçası. Onların da çalışmalarından biraz bahsetmek istiyorum size. Peki çok genel bir tanımını yaparsak nedir veri görselleştirme? Bilgilerin bir çizelge, diyagram şeklinde olabilir. Ya da resim şeklinde olabilir. Temsili. Biz bunu anlatıyoruz aslında. Biliyoruz ki internetle birlikte çok enformasyon yoğun bir yani çok sayıda enformasyon internet ortamında dolaşıma girdiği bir çağda yaşıyoruz. Dolayısıyla bu verileri basitçe özetlemek bu verileri daha anlamlı kılmak Oldukça önemli hale geliyor çünkü hep duyduğumuz şeyler, büyük veri kavramı var, yani milyonlarca paylaşılan sosyal medya verisi var. Peki biz bunları ya da istatistikler varken yani birçok birçok hani paylaşılan, bunları nasıl anlamlı hale getirip, nasıl hedef kitle için daha akılda kalıcı, daha kolay anlaşılır hale getirebiliriz? İşte tam da bu noktadan ortaya çıkan bir dijital, yeni bir dijital anlatı türü olduğunu söyleyebiliriz veri görselleştiriminin. Veri görselleştirme bilgi ve verilerin grafik gösterimiyle ilgilenen disiplinler arası bir alandır. Neden? Çünkü veri bilimi diye bir bilimden bahsediyoruz. İçerisinde istatistik var. Evet iletişim var çünkü etkili bir iletişim metoduyla bunu nasıl iletebileceğiz kitlelere. Dolayısıyla aslında birçok hem sosyal bilimlerden hem de diğer alanlardan birçok bilimin kesişiminde ve uğrak yerinde olan bir alan olarak karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Ee, yeni bir anlatı türü olduğunu söylemiştim veri görselleştirmenin. Ben aslında ilk önce bir iki örneğimle e, sizinle hani paylaşıp, paylaşmak istiyorum. E, sol tarafta gördüğünüz örnek, Independent Türkçe'de hangi ülke kaç milyon doz aşı sipariş etti? Benden istedikleri için yardımcı olduğum, destek verdiğim bir e, veri görselleştirme türü. Birazdan onu bir göstereceğim size. Neden o dönem için hani daha akılda kalıcı kolaydı? Arkasından da e, söylediğim gibi bazı öğrencilerimiz, çok da gurur duyuyorum. Çünkü bizim biliyorsunuz başka alanlarda da çalıştığımız için e, tamamen kendimizi veri görselleştirmeye vakf edemiyoruz. Ama tamamen bu alanda çalışan ve gerçekten çok iyi çalışmalar yapan e, Burak Başkaya adlı öğrencimin e, çalışmalarını da sizinle paylaşmak istiyorum. Sağda bir tane bir örneğini görüyorsunuz. Bunları biraz gösterip size e, ardından kaldığımız yerden sunuma devam edelim istiyorum. Paylaşımımı kısa süreli durdurdum çünkü bir hemen hızla diğer söylediğim şeyleri sizinle paylaşmak istiyorum. Paylaşıp hemen tekrar açacağım. Evet. Burada dediğim gibi nasıl daha kolay hale getirdiğimiz infogramla yapılmış bir veri görselleştirme örneği göstereceğim sizlere. Önde giden aşıların tablosu ile ilgili bir tablo var burada. Ardından kendi yaptığım tabloyu bulamıyorum bu arada. Hemen şimdi bulacağım sizlere diye düşünüyorum. Evet burada. Şimdi bu tablo bize mesela nasıl bir kolaylık sağlıyor o dönem için? Hangi ülkenin hangi aşıdan aldığını renklerle çok kolay anlatabiliyoruz. O dönem çok önemliydi biliyorsunuz. Hangi ülkede biliyorsunuz hani bir bırakılmış ülkelere verilmediği bu aşının? İşte dünyanın belirli ülkelerinde tüketildiği ile ilgili iddialar vardı. Hangi ülkenin hangisini aldı? Bize bir interaktivite sağlıyor ve bazen verileri eğer değişiyorsa, yani bu veri bir interaktif veri değil ama eğer değişiyorsa, örneğin dünyadaki doğum oranları, o zaman interaktif bir görselleştirme yaparak sürekli olarak artışı görebiliyorsunuz. Yani tabloda rakamların sürekli değiştiğini görüyorsunuz. Bu tür örnekler de göreceğiz zaten. Ama burada da yapabileceğimiz bir şey var. Mesela sadece diğer aşıları kapatıp, o zaman için Pfizer çok önemliydi biliyorsunuz. Pfizer'ı görmek isterseniz diğerlerini kapatıp Pfizer'ın ne kadar yayıldığını görebiliyorsunuz. Diğerlerini açabiliyorsunuz. Dolayısıyla gerçekten çok akılda kalıcı, hangi ülkenin en çok aşıyı kolaylıkla temin ettiğini vesaire görebiliyorsunuz. Ee, genellikle veri yoğun, nicel veri yoğun çalışmalarda kullandığımızı biliyoruz ama sadece de nicel veri yoğun çalışmalarda kullanmıyoruz. Dolayısıyla ben zihin haritalama toollarını da bu derste birazcık anlatmak istiyorum. Nitel veriyi görselleştirmek için de veri görselleştirme araçlarını kullanabiliriz. Bir de e, size söylediğim gibi şimdi bir de e, bu Evet, öğrencimin, beni çoktan geçmiş olan öğrencimin onun çalışmaları çok güzel çünkü çok başarılı buluyorum açıkçası. Birkaç oradan da sizlerle paylaşmak istediklerim var. Çok başarılı çalışmalar gerçekten. Hemen şöyle açıyorum. Osmanlı'dan günümüze kısa aşı tarihi olarak gördüğünüz gibi, yani bunu belki biz böyle sayfalarca bir metinle anlatabiliriz ama bu haliyle inanılmaz kolay akılda kalıcı bir şekilde anlatabiliyor Burak ya da diğerlerini hemen açıyorum çok farklı alanlarda yani hani kullanabiliyoruz bunu futbolla ilgili bir veride de kullanabiliyoruz diğerlerinden de şöyle hızlı göstermek istiyorum birkaç çok ilginç ya yani magazinde de kullanabiliriz Cahit Sıtkı Tarancı'nın hayatı o dönem hani gündeme geldiyse onunla ilgili olarak da bunu böyle yazılı bir metin oku. biliyorsunuz dikkat ekonomisi çok önemli hale geldi yeni yeni medyayla birlikte. Ee, dolayısıyla yani bir habere baktığımızda 3 saniyeden fazla kalmak istemeyen bir kitleden bahsediyoruz. Ya da e, işte biz de öyleyiz. Hani mikro iletişim pratiklerinin, mikro gazeteciliğin çok revaçta olduğu, Twitter'da görüp geçtiğimiz, e, çok da tıklamak istemediğimiz bir dönem. O zaman uzun verileri ...daha etkili anlatmak ve o dikkati toplamanın da bir yolu olarak çok kullanışlı, elverişli bir araç olduğunu söyleyebiliriz. 2020'de suça sürüklenen çocuklarla ilgili olarak kaç kişi suça sürüklenmiş, ne tür suçlar, yaralama, hırsızlık, uyuşturucu tehdit... ...bunu bir metinle okusanız belki sıkılıp çıkacaksınız, belki zamanınız olmadığını düşüneceksiniz ama bu şekilde anlatıldığında gerçekten çok etkili olabiliyor... Yine e, aranızda orada zevk uşağından katılanlar vardır diye düşünüyorum. Bizlerin çok belki bilmediği ama, e, ya yani daha doğrusu dinliyoruz tabii ki, biz de biliyoruz ama bizim dönemin şarkıcılarından olmayan ama son dönemin popüler şarkıcılarından e, Eddis'le ilgili olarak yaptığı bir görselleştirme var. Dolayısıyla hani kategori yaparken de şöyle düşünmemek için bunları özellikle gösteriyorum. Sanki sadece çok resmi, çok... Ee, ne diyeyim, veri içerikli, nicel veri içerikli çalışmalarda kullanılabilir gibi geliyor bize. Ama değil, magazinden spora, birçok alanda veri görselleştirme e, kullanılabiliyor. Bunu e, anlatmak isterim size. Ferhan ee, Şansoy'u, e, değerli tiyatrocumuz Ferhan Şansoy'u kaybettikten sonra hazırladığı filmleri, oyunları, kitapları, onları kısaca özetlediği bir görsel var burada. Yine şöyle hızla hepsiyle de vaktinizi almak istemiyorum ama gerçekten çok etkili bir Kemal Sunal'la ilgili olarak muhtemelen e, ölümünün anma dönümünde e, yapmış olduğu, hazırladığı bir görsel var. E, yani pek çok alanda, çok ciddi alanlarda da kullanabiliyoruz bunu açıkçası ama e, magazinden dediğim gibi ekonomiye, e, spora birçok alanda Şumayir'in e, bir hani başarı öyküsü, kazandıkları vesaireyle ilgili olarak Yine hazırladığı bir görsel var. Dolayısıyla e, çok fazla alanda kullanabileceğimiz bir e, etkili bir dijital anlatı türü olduğunu söylememiz mümkün veri görselleştirmenin. Peki veri görselleştirme için e, biz programlama dillerine ihtiyaç duyar mıyız? En çok gelen sorulardan biri bu. Çünkü biliyorsunuz programlama dilleri çok kolay da. Elbette ki öğreniliyor ama emek vermeniz biraz daha fazla bir tulu öğrenmeye göre bir programlama dilini öğrenmek istediğinizde daha fazla zaman harcamanız gerekiyor. Ee, daha fazla emek vermeniz gerekiyor. Dolayısıyla bu buna ihtiyaç var mı diye bir soru geliyor. Ee, biz bu derste tabii ki bir programlama dilini burada öğrenmemiz ve onunla bir görselleştirme yapmamız mümkün değil bu atölyede. Dolayısıyla tulları kullanacağız. Uygulamalar üzerinden gideceğiz. Ama gelecekte bu alana merak saldım. Ben bu konuda devam etmek istiyorum diyenler için de önerilerim var. E, usta bir veri görselleştirme uzman, uzmanı olmak isteyenler, biraz programlamadan ve bazı istatistik becerilerine de sahip olması gerekiyor. Python ve R en çok kullanılan, veri biliminde de en çok kullanılan, belki duyduğunuz zaten, birçoğunuzun duyduğu iki dil ve her ikisi de veri gazeteciliği için önemli kabul ediliyor. Hangisini öğreneceğinizden emin değilseniz uzmanlar Python'la başlamanızı öneriyorlar. Çünkü bunun web uygulamalarına, yani çünkü bunu bir de bir yerde yayınlayacaksınız. Dolayısıyla web uygulamalarına da daha kolay entegre edilebildiği düşünüldüğünüz sorunsuz aktarılabileceği düşünüldüğünde Python'ın öğrenilmesi e, olabilir yani düşünülebilecek bir yöntemdir deniliyor ama dediğim gibi bunun için asla imkansız değil birçok ücretsiz internet ortamında bulabileceğiniz dersler var katılabileceğiniz bu atölye gibi onlarca atölye var Sadece hep söylediğim şey gerçekten emek vermek gerekiyor. Ve Burak eminim benden aldığı derslerle sınırlı tutsaydı ve bu tulların üzerinde kendisi de yeni tullar bulup her gün emek vermeseydi şu an bulunduğu noktaya gelemeyecekti. Dolayısıyla hani sihirli bir formül 2 saat derse gelirseniz muhteşem şeyler çıkar ya da bir aylık bir programı bitirirseniz şahane görselleştirmeler yapacaksınız da diyemiyorum. Sürekli olarak emek vermek, alanda yeni çıkan tulları, yeni çıkan... Çünkü çıkıyor, yani bambaşka tool'lar çıkıyor, daha kolay, daha iyi anlatı türleri. Bunların hepsini takip etmek gerekiyor eğer bu alana emek vermek istiyorsanız. Ben kısaca diğerlerini de burada sizinle paylaşmak istiyorum. Bir tanesi Flourish, hani çok kullanılanlardan birisi. İkon aramak için, bunları zaten şey geçtiğimizde, uygulama bölümüne geçtiğimizde üzerinde göstereceğim. Bazen görsellerde ikon kullanmamız gerekiyor. İkon kullanmak için e cvh ya da any charts'ı kullanabiliriz. Yine fast charts çok kolay kullanılabilen bir başka veri görselleştirme tool'u bize hani rahatlıkla yapabilmemizi sağlayan. Bunun dışında bizim bu derste kullanacağımız açık kaynaklı olduğu için benim de çok desteklediğim Roll graphs. Roll graphs de gerçekten çok ee, enteresan ve güzel görseller çıkarmamızı sağlayacak olan bir platform. Diğerlerinin de özellikle üzerinde duruyorum ki bunları denemek isteyenler, bunları kurcalamak isteyenler e, olacaktır diye düşünüyorum. Genellikle ücret, yani her bu kullanacağımız her tool'un ücretsiz versiyonları da var, ücretli versiyonları da var. RollGraf Search, RollGraf tamamen ücretsiz, açık kaynak bir e, uygulama. E, ama ücretli olanlara da eğer yarım bir gün medya sektöründe çalışmaya başlarsanız, yöneticilerinizi ikna ederek e, sizin için, sizin daha rahat çalışabilmeniz için almaları konusunda talepte bulunabilirsiniz. Çünkü var hani bu şekilde giderek kurum üzerinden ne diyelim yeni hesaplar, daha upgrade versiyonlarını ya da daha üst sürümlerini kullanmak isteyenler olabiliyor. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun derim. Bir kuruma girdiğinizde bir rica olarak üstlerinizden talep edebileceğiniz bir e, ya da, talep edebileceğiniz de vurgulamak isterim. Infogram yine çok duyduğumuz. Bu arada benim biraz önce gösterdiğim aşılarla ilgili olan infogram üzerinde yapılmıştı. E, onunla da ilgili göstereceğim bu ders kapsamında uygulama bölümünde infogram üzerinde de göreceğiz. Tableau'nun bir güzel özelliği var. Bunu da özellikle öneriyorum. Çünkü Tableau öğrencilere genellikle daha ücretsiz birçok yani edu.tr uzantılı ve öğrenci Öğrenci e, posta adresine sahipseniz, öğrenci belgenizi de yüklerseniz e, size neredeyse tamamını ücretsiz olarak kullanmanıza olanak sağlıyor. Bunun dışında tabloyu bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz. Bu da çok önemli bir şey bence. Böylece internet olmayan bir yerde de rahatlıkla kullanabiliyorsunuz uygulamayı. E, dolayısıyla hani son dönemin popüler e, uygulamalarından biri data wrapper yine çok kullanılan alanda göreceğimiz. Hani yine şöyle bir tıklayıp bakarız birazdan uygulamaya da geçtiğimizde. Yine ikon aramada biraz az önce söylediğim gibi Dnan Project de var. Buradan da ikon arayıp ikonlar indirebiliriz. Uygulama bölümünde göstereceğim Plotly var. bir de nitel veri görselleştirme için demiştim ki sadece nicel değil. Veri gör, zihin haritalama başta olmak üzere nitel veri görselleştirmede de kullandığımız tullar var. Ee, dolayısıyla ben en çok, hani benim diğer veri görselleştirme, nitel veri görselleştirme, zihin haritalama atölyelerime girenler, gelirler en çok mind Map kullanıyorum. Ee, ama birçok, yani veri, e, zihin haritalama tool'ları diye aratsanız karşınıza birçok örneği çıkacaktır. Bu derste uygulama bölümünde ama mind Map üzerinden kısaca bir, e, birkaç yiyen tool'u sizinle paylaşıp, oralarda neler yapabiliriz, bir başlangıç seviyesi gibi görelim istiyorum açıkçası. Veri görselleştirmenin bir de süreçleri var. Bu kısım önemli, genelde atlanıyor. Herkes tool'u öğrenmek niyetinde. Biz de zaten tullara bir giriş, giriş yapacağız ama hikayeleme neden önemli? Biraz bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Başarılı bir veri hikayesinin ana bileşeni yaratıcılık. Veriler kendi başına bir hikaye değiller. Yani elinizde şahane veriler olabilir. Ama bu verilerden bir hikayeniz yoksa Kitleniz için neyin alakalı olup neyin olmadığı konusunda yaratıcı bir şekilde düşünemiyorsanız ve bir e, hikaye oluşturamıyorsanız dijital hikaye bunun çok bir anlamı olmayacaktır. Diğer taraftan veri içermeyen harika bir hikayeden de veri görselleştirme yapamazsınız. Veriye dayalı bir hikaye çıkaramazsınız. Dolayısıyla hikaye ve verinin içerik ve e, e, verinin birbirini gerçekten desteklemesi ve örtüşmesi gerekiyor. Genellikle anlatmak istediğiniz hikaye ile sahip olduğunuz veriler arasında doğru dengeyi bulmak biraz deneme ve yanılma gerektiriyor. Eminim Burak'ın da ilk çalışmaları çok parlak, muhteşem değildi ama zaman içerisinde tüm bu hakimiyet kazanmak beğendiğiniz ve bu arada bu da bir alışkanlıktır. Yani belirli bir süre sonra belirli bir tool'da uzmanlaşıp elbette ki o daha pratik bulabilirsiniz. Ama hep söylediğim bir şey var kodlama derslerimde de. Şu an bütün biliyorsunuz web sayfaları HTML ile çalışıyor. Ama belki bir 10 yıl sonra HTML diye bir şey olmayacak hayatımızda. Dolayısıyla yeni tullara, yeni alandaki gelişmeleri de her zaman takip etmek bu anlamda çok önemli. Ee, onun için ben bir programda çok iyiyim. Tableau'yu şahane kullanıyorum. Google Maps'te e, harika işler yapıyorum. Infografide Muhteşem şeyler yapıyorum demek yerine o veriye uygun olacak şekilde diğer tullar üzerinde de denemeler yapmak son derece önemli. Belki bu bütün işler için geçerli olan bir şey. Benim söylediğim bir şey var. Yani üç sevgilinizden birini bırakmanız gerekiyor. Bu söylediğim gerçek kız arkadaşınız, eşiniz ya da değil ya da erkek arkadaşınız değil ama çok yani birazcık bir alanda uzmanlaşma yapmak istiyorsak eğer... İkinci sevgilim dediğiniz şey televizyon izlemekse ondan birazcık zaman e, ayırmanız gerekiyor. Ya da çok sevdiğiniz ne olabilir? Oyun oynamak olabilir, dijital oyun oynamak. Bundan biraz zaman kazanarak bu e, bu bu zamandan bu kazandığınız zamanlarda veri görselleştirme tooları üzerinde denemeler yaparak harcamamız oldukça önemli. E, dolayısıyla hani birazcık feragat gerektiriyor açıkçası bu alanda uzmanlaşma e, yapabilmek için. Yoksa... Şahane bir tool öğrenmişsinizdir, 10 saatlik bir kurs almışsınızdır ya da burada kazandıktan sonra ben bu tool'u çok güzel kullanıyorum demişsinizdir ama devam ettirmediğiniz sürece yani bu becerileriniz, bu dijital becerileriniz geriye doğru gidecektir maalesef. Temizleme ve analiz kısmı var. İkinci kısmımız verileri temizlemek, bir PDF belgesindeki tabloları bir elektronik tabloya çıkarmak gibi veriyi anlamlandırabileceğimiz bir biçime dönüştürmekle başlıyor. Bir sonraki adım ise yanlış, eksik ve yinelenen değerleri kontrol etmek. Bunu bittikten sonra yapmamız çok zor. Ham veri elimizdeyken belki bir excel tablosu ve csv verisiyken bunların üzerinde çalışmamız gerekiyor. Bir veri kümesini iyice temizlemek için ek zaman harcamamız, analizin sırasında yanlış unuçlara varma olasılığını önemli ölçüde ortadan kaldıracaktır. Dolayısıyla elimizdeki verilere de ne kadar güvenirsek güvenelim, kontrol etmemiz gerekiyor. Gerçekten doğru mu? Arada atlanan bir şeyler var mı? Yinelenen veriler var mı? Bunlara da mutlaka bakmamız gerekiyor. Yani Dolayısıyla sadece tulu bilmekle e, yetmiyor açıkçası. Peki nereden veri bulacağız? En çok sorulan sorulardan birisi de bu. Aslında çok fazla açık veri kaynağı var ve bunu da destekliyor. Hem devletler hem uluslararası kuruluşlar hem yerel düzeyde belediyeler Türkiye'de de açık veri kaynakları sunan aratsanız birçok belediye göreceksiniz. İnternette girip verilerine açık kaynak veren e, belediyeleri aratsanız ülkemizde de çok fazla var. E, ama ben genel olarak nerelerden bulunabileceği ile ilgili e, bu arada tamamen size özgü veriler de olabilir. Birileri sizinle paylaşmıştır haber kaynağınız. Ama genel itibariyle aslında o kadar çok veri var ki veri görselleştirme yapabileceğimiz bu Kaynakları, veri havuzlarını pek fazla incelemiyoruz. Bunlardan birisi Open Knowledge Foundation. Devletlere ve sivil toplum kuruluşlarına e, bilginin açıklığı hakkında bilgilendirmeler ve anketler yapan bir oluşum burası. Aynı zamanda da veriye etkin kullanabilmek adına gereken araçlar ve beceriler üzerine çalışmalar yapan bir kuruluş. E, tabii ki resmi istatistik portalları, bunlardan en önemlisi TÜİK ülkemiz için. Türkiye tarafından hazırlanan açık veriye ulaşabileceğimiz kaynaklar da var. Oradaki verileri de alarak çok etkili, çok güzel görselleştirmeler yapabilme şansına sahibiz. Genellikle bunları kurcalamayı sevmiyoruz. Yani e, e, biz istiyoruz ki hazır olarak önümüzde dursun. Halbuki bu portalı kurcalasak görselleştirilebilecek onlarca binlerce materyal çıkacaktır buradan. Dolayısıyla ham veri çıkacaktır. E, bu istatistik havuzlarını daha incelemekte fayda var diye düşünüyorum. Yine noyema diye bir site var. Bu da ülkelerin verilerini tek bir çatı altında toplama amacı taşıyan bir veri tabanı. Yani buraya girdiğinizde, Türkiye dediğinizde Türkiye'deki verilere ulaşıyorsunuz ülke ülke. Gerçekten enteresan bir veri tabanı. Ülke ülke farklı ülkelerin de Avrupa Birliği'nin de verilerine ulaşabileceğiniz bir veri tabanı olarak karşımıza çıkıyor. Yani dolayısıyla tulları öğrenmek kadar Verileri nereden bulacağınıza da odaklanmamız son derece önemli. Ama tabii ki bunun dışında iyi bir gazetecinin nedir? Kendi kaynakları vardır sadece kendisiyle paylaşan. Elbette ki bu tür verilerden de görselleştirmeler yapılabilecektir diye düşünüyorum. Yani aslında internet ortamında bizim veri havuzlarına ulaşabileceğimiz çok sayıda kaynak var. Yeter ki biraz becerilerimizi, veri görselleştirme tooları üzerindeki becerilerimizi geliştirip, bu verilerden anlamlı birer anlatı oluşturmak üzerine birazcık emek vermeye çalışalım diyorum. Bunun dışında yine The World Bank'in, Dünya Bankası'nın dünya genelinde geniş ekonomik veriler topladığı bir başka veri havuzu var. Hani buradan da yararlanılabilir, buradan ekonomiyle ilgili olarak çok fazla veri çekebileceğimiz bir yer. Dolayısıyla aslında havuzlar orada ama bizim onlardan iyi birer anlatı çıkarmamız gerekiyor. Biliyorum bu böyle hani kuramsal kısımlar genelde sıkar ama son bir de veriyle ilgili olarak bunun bir de etik kısmı var. Onunla ilgili de çok kısa bir şey paylaşıp arkasından zaten bu tullardan bir kısmını kullanmaya başlayacağız hep birlikte. Belki kısa bir ara veririz ondan sonra da hemen toplanıp. Birkaç ilk örneklerimizi, sizin de bu arada bilgisayarlarınız açık olursa çok sevinirim internete girecek şekilde. Çünkü belki ilk denemelerimizi sizler de yapmak istersiniz. Kısaca bir de veriyle manipülasyondan bahsetmek istiyorum. Yani şöyle bir algı var. Çok üzülüyorum ekranı paylaşmadım tahmin ediyorum. Evet, ekranı paylaşıp şöyle bir algı var. Maalesef eğer nicel veriyle yapılmış bir çalışma varsa bunun default olarak kendiliğinden objektif ya da nesnel olabileceğine dair bir e, anlayışımız var. Halbuki doğru değil bu. E, yani nicel veri her zaman bize doğruyu söylemiyor e, ve bunu şimdi göreceğiz zaten. Fakat aklımızda yani ne olacak işte veri kullanmış, doğru. Hani bundan daha e, nesnel bir e, içerik olabilir mi gibi bir algımız var ama aslında değil. İstatistikler ve veriler de ee, çok kolay, belirli amaçlarla kullanılabilir. Amaçlı ya da amaçlı olarak, belki bir niyetiniz yok, hatalı yaptığımız için de olabilir. Tamamen niyetli olarak, manipüle etmek için de kullanılabilirler. Dolayısıyla her nesnel veriyle yapılan veri görselleştirme doğrudur, uygundur da diyemeyeceğimizi belirtmek istiyorum. Mesela burada bir örneğimiz var. İkisi arasında, yani iki tabloya baktığımızda birincisinde dramatik bir yükseliş kendi yani değil mi? Grup B ile Grup A arasında inanılmaz bir yani ilk baktığımızda daha büyük bir algı yaratıyoruz aslında veri aynı. Yan tarafa baktığımızda ise daha küçük görüyoruz. Yani %62'ye %54 ne kadar olduğunu gösteriyor bize. Neden buradaki, kayna buradaki sorun kaynaklanıyor? Çünkü x ekseniyle y ekseninin birleşimi 50 yazıyor farkındaysanız ilk yeşil tabloda. Yani sıfırdan başlatılmamış durumda. Dolayısıyla da algıyı sanki böyle çok büyük bir fark varmış gibi seçimlerde kolaylıkla kullanabileceğiniz bir şey bu. Çünkü... Görsele ilk bakan kişi ne algılayacaktır? Buraya baktığımda arada büyük bir fark var. İşte hep iletişim kuramlarında duyduğumuz suskunluk sarmalı ya da kitlelerin genelini nereye verdiğini düşünme gibi eğilimleri, eğilimler konusunda kitleleri etkilerken kullanılabilir. Ama bu gerçekten veriyle yapılmış bir manipülasyon örneği. Dolayısıyla x ekseniyle y ekseninin sıfırdan başlaması çok önemli. Bir diğer şey, Yanlarına rakam yazmak oldukça önemli. Bunu sadece yani çünkü hani 62 ile 54 arası yandaki sağ taraftakinde 62 ve 54 olarak belirtilmiş durumda yüzdeler ama öteki tarafta yok ve algı olarak sanki büyük bir uçurum varmış hissi yaratıyor. Dolayısıyla bu, e, görsellerimizi yazıyla desteklememiz son derece önemli. Görsellerimizi renkle desteklememiz son derece önemli. Görsellerimizi bilmemiz. Bütün unsurlarla desteklememiz önemli. Renk derken de neden sadece renkle de dayanamayız? Mesela evet diyenler, hayır diyenler dedik. Kırmızı ve yeşil bıraktık ve gittik. Dünya üzerinde ve Türkiye'de onlarca e, renk körü var. Kırmızı ve yeşili göremiyorlar. Dolayısıyla siz veriyi sadece renklerle anlattığınızda çok ciddi bir sıkıntı doğuyor. E, benim bir çalışmam vardı, dijital haritalarla ilgili. E, i̇nternet ortamındaki gazetelerin dijital haritalarıyla ilgili gerçekten korkunç. Seçim sonrası kullandıkları haritalar. Ne şehirlerin adları yazılı, kendinizin bulması gerekiyor. En azından 3-4 harfini koyarak bunu kolaylaştırmanız gerekir. Yine sadece renkle anlatılmış ama o renkleri göremeyenler var. Dolayısıyla bizim içeriğimizi kuvvetlendirmek için yazıdan, renkten, her türlü unsurdan yararlanmamız gerekiyor. Özellikle de dezavantajlı grupların e, informasyona daha kolay ulaşabilmeleri için. Sadece renk de değil, yaşlıların daha kolay görebilmesi için zoom eklentesini koymamız, mutlaka büyütebilmeleri, yine hem renkle hem yazıyla, yazının da puntosunun çok küçük olmaması, çünkü e, yine görme becerileriyle ilgili, mümkünse ses dosyaları eklememiz. Altına ekleyebiliriz, o veri görselini anlatan bir ses dosyası ekleyip o görselde ne anlatıldığını e, ifade edebiliriz. E, dolayısıyla mutlaka engellileri... Yaşlıları ve dezavantajlı, dijital teknolojilere erişmedeki dezavantajlı tüm grupları düşünerek görselleştirme yapmamız gerekiyor. Burada yine sorunlu bir, yine görüyorsunuz, ya yani bu sefer de sağdakinde böyle fark çok büyük gibi e, algılanıyor arkadaşlar Burada da skala değiştirilmiş. Yani yukarıya doğru çıkan y ekseninde e, 5, 10, 15 olarak ama bu tarafta daha farklı bir biçimde farkındaysanız 0 yani 10-20 aradaki şeyi farkı 5 ya da 10 yapmanızın ne kadar etkileyebileceğini görüyorsunuz burada. Dolayısıyla gerçekten verilerle manipülasyon mümkün. Yine burada yükselme grafiği görüyorsunuz ama yan tarafta alta düşme çünkü veriyi kesmiş. 2020 ile sınırlamış ve siz eğer bir gruba işte anlatmak istediğiniz neyse işte, satışlarımız arttı muhteşem başarılar elde ettik derken bu veriyi çok rahat kullanabilirsiniz soldakine ama arkasından düşüş eğilimi gösterdiğiniz verisini saklamış olursunuz. Dolayısıyla şöyle de diyenler oluyor işte öteki veriler daha görselleştirilmedi, elimize ulaşmadı vesaire diyerek. Dolayısıyla siz bu firmanın ya da her neyse anlatılan anlatı neyse... Yükseliş trendinde olduğu yanılgısına kapılabilirsiniz ama sağdaki grafikte tamamına verinin dilimlenmediği, verinin bölünmediği, tamamının kullanıldığı grafikte aslında bu verinin düşüş eğiliminde olduğunu görebilirsiniz. Yine yanlış şart ya da yanlış yani hani biliyorsunuz yani veri için bizim kullandığımız birçok farklı veri, gösterme yöntemimiz var. Bar kullanabiliriz, chart kullanabiliriz, circle kullanabiliriz. Birçok farklı tür kullanıyoruz. Yanlış bir tür kullandığımızda yine çok acayip sonuçlar ortaya çıkıyor. Bu örnekte olduğu gibi. Pembe olan kısım hatalı olan. Neden? Çünkü burada bir yüzdelik dilim yok ama yüzdelik pasta konmuş. Yani topladığınızda 64, 50 ve 38'i topladığınızda yüzde yüzü geçiyor. Dolayısıyla yüzde yüzü geçen bir grafikte sizin Böyle bir pasta pay çartı kullanmamanız gerekiyor. Kullandığınız çart yanlış. Doğru olan sağ taraftaki çünkü hem dediğim gibi rakamlar yazılmış durumda üzerine hem de doğru bir çart yani verimize uygun olarak %100 olmadığı için bu pay çartı kullanmamamız gerekiyordu. Yine aslında renklerin bizim aldığımızdaki bu dijital okur yazarlık becerilerimiz, hatta geleneksel medya okur yazarlığından gelen becerilerimizin ne kadar önemli olduğunu gösteren bir tablo burada. Nüfus yoğunlukları dendiğinde aklımıza ne gelir? Yoğun olan yerlerin koyu yapılması gelir değil mi? Ama kırmızıyla belirtilen yerde tablonun içerisinde bakın 60 yazan yere bakın altta lütfen açık. Yani nüfusun yoğun olduğu yerler açık yapılmış. Yani dolayısıyla bu bizim geleneksel getirdiğimiz dijital okuryazarlık medya okuryazarlığı becerilerine tam ters bir etki. Dolayısıyla biz aslında nüfusun az olduğu yerleri koyu gördüğümüz için oraları daha yoğun. Eğer bir seçimse illa seçim değil biliyorsunuz birçok alanda yapılabilir bu e, kandırmacalar. E, sadece seçim sonuçları ile ilgili değil ya da sadece ekonomiyle ilgili değil, göçle ilgili olabilir, birçok konuyla ilgili yapılabilir. E, dolayısıyla e, aslında bizim veri görselleştirmenin bunun önemi de e, normal veri okuryazarlığı, e, yani geleneksel veri okuryazarlığı ve dijital veri okuryazarlığı becerilerimizle de doğrudan ilgisi olduğunu gösteriyor. E, bizim algımızda her zaman için nüfusun yoğun olduğu yerler koyudur. Dolayısıyla solda yapılan tabloda bir manipülasyon var. Algıyı Farklı yönlere odaklamak için yapılmış bir çalışma. Sağdakinde ise gerçekten fosun yoğun olduğu yerlerin daha koyu renkle gösterildiğini görüyoruz biz. Yani dolayısıyla anlatmaya çalıştığım şey veriyle de en çok hani üzerinde durmaya çalıştığım şey veriyle de bir manipülasyonun kolaylıkla, rahatlıkla yapılabildiği, bunu unutmamamız gerekiyor. İlk önce göstermek istediklerimden biri, açık kaynak yazılımda olması sebebiyle Raw Density ya da Raw Graphs diye geçen uygulama. Nereden açacağız bunu? Buna geçiyorum. Şimdi, şöyle açalım. Ekran paylaşımı gözüküyor diye tahmin ediyorum. Sanıyorum sizlere ulaşıyor şu an. Row Graphs.io diye bir uygulama üzerinden girebileceğimiz, çok kolay, çok güzel görselleştirmeler yapabileceğimiz bir adres burası. Ama buraya bir şey yüklememiz gerekiyor öncesinde. Doğru mu? Yani bir yani it now diyeceğiz ama nasıl bir veri hazırlamamız gerekiyor? Bir örnekle size göstermek istiyorum bunu. Benim sizin için önceden hazırladığım bir görsel var. Ee, birincisi unutmayacağımız şeylerden biri şöyle bir ya yani daha doğrusu veri var yani verisiz olmaz demiştik biliyorsunuz ee, Excel tablomu şöyle açıyorum sizler için burada ülkelerin ve sayıları bunun ne olduğunu söyleyeyim yani bu benim daha önce yaptığım bir çalışmanın verisi iletişim fakültelerinde yani en popüler yani daha doğrusu akademik rankingi en yüksek yani oylamada en yüksek olan gazetecilik bölümleriyle ilgili olarak yaptığım bir çalışmaydı. Dünyada en iyi e, gazetecilik bölümleri nerede? 24'ü şey, Amerika Birleşik Devletleri'nde altısı, e, Birleşik Krallık'ta, Avustralya'da 5 gibi sırayla devam ediyor. Hatırladığım kadarıyla ilk 50'ye baktığım bir çalışmaydı bu. Bir akademik çalışmamda kullandığım eski bir veriyi, şu an görselleştirmeyi deneyeceğiz. Yani eski bir veriyi görselleştireceğiz. Bu bir Excel tablosu. Bu arada çok özür diliyorum. Cem Sütçü hocama ekrandan görememişim. Çok sevgilerimi iletiyorum. Ee, böyle heyecanlandım. Cem burada yani onu da almam gerekir. Pınardağ Hoca'yı andık. Ee, belki de alana en değerli katkıyı sunmuş. Veri bilme kitabını buradan çıkar çıkmaz tüm katılımcılara önerdiğim bir kitaptır. Ee, Cem Sütçü Hoca'mızın anlatım dili de çok çok kolay ve anlaşılırdır. Dolayısıyla hani kaçırmışım onun için böyle bir saygılarımı sunayım istedim. Burada dediğim gibi bir basit Excel tablomuz var elinizde. Bunu böyle de yayınlayabilirsiniz. Yani yaptığınız bir çalışma ve basit bir ya da Word'te bir tablo yaparak yayınladınız. Ama bunu bakın biz ne hale getireceğiz şimdi. Dünyadaki en iyi İletişim fakültelerinin, el, ilk 50 fakültenin hangi ülk, e, gazetecilik bölümlerinin, özür diliyorum, hangi ülkelere, ülkelere göre dağılımıyla ilgili olarak bir çalışma. Bu Excel tablosuna öncelikle çok temel şeylerden biri, veri görselleştirmede Excel değil, CSV kullanıyoruz. Dolayısıyla Excel'deki verilerimizi mutlaka dosya, farklı kaydet diyerek, pardon, dosya deyip, dosya diye farklı kaydet diyerek, Mutlaka CSV versiyonunu kaydetmemiz gerekiyor. Ne demek bu? Yine bunun içerisine kaydetsin. Nereye kaydedeceğini soruyor. Bakın burada gördük mü? CSV? Mutlaka verilerimizi yani yükleyeceğimiz genellikle tullar çünkü yani veri görsel işleme tulları CSV şeklinde. CSV nedir aslında derseniz virgülle ayrılmış veridir. Yani aslında yüklediğimizde bütün bunları virgülle görecek. Ülkeler virgül ABD virgül 24 virgül Birleşik Krallık virgül diye ayırarak görecek ve hemen hemen tüm tullarda yani internet ortamında veri görsel kullanılan tüm tullarda Excel olarak ya da PDF olarak değil CSV formatında da yüklememiz gerekiyor. Dolayısıyla ben bunu CSV yerine başka bir adla burada deneme 1 diye CSV olarak kaydediyorum. Aynı yere kaydettim. Şöyle göstereceğim zaten size. Bakın burada görsel Excel tablosu olarak duruyor ama deneme 1 diye kaydettiğim aynı veriler CSV olarak gözüküyor. Dolayısıyla demek ki ben CSV olan veriyi kullanacağım ee, burada bir görselleştirme yaparken ee, açtık Rowdensity. Rowgraphs. Aio site bu. Rowgraphs. Aio. Ee, tabii şu an sizlerin elinde yok ama aşina olmanız için böyle bir veriniz de yok ama aşina olmanız için siteyi açmanızı rica ediyorum. Çünkü elimizde tabii ki bir hazırlanmış Excel tablosu ve CSV yok. Dolayısıyla ekrana bakarak izleyebilirsiniz ama siteyi de aşina olmak için e, açabilirsiniz. Burada use it now diyor. Ya artık hani çok basit İngilizceler bunlar bizim için. Ve tıklıyorum hemen. Ve sonrasında diyor ki, istersen verini buraya yapıştır diyor bakın, istersen de yükle diyor. Biz yükleyeceğiz, upload edeceğiz çünkü zaten hazırladık verimizi biliyorsunuz. Dolayısıyla geliyorum ben buraya, veri görselleştirmenin içerisinde, raw graphs diye hazırlamıştım zaten. Bakın. Zaten görsel biri almıyor. Gördük değil mi burada? Çünkü o Excel kabul etmiyor bakın site. Ama deneme ve deneme bir CSV olarak kaydedildiği için bunları alabilirim diyor. Dolayısıyla yani bu da bizi gösteriyor zaten bize. Excel'i yükleyemeyeceğimiz buraya. CSV olarak bizim hazırlamış olduğumuz deneme dosyasını buraya yüklüyorum. Yüklemesini bekleyelim birazcık. Verilerimiz buraya geldi. Şahane. Artık verilerimiz buraya bakın yapıştırıldı, getirildi. Görselleri yapmak için ikinci adıma geçiyoruz. Burası yukarısıydı. Buraya geldik ve burada diyor ki bize bir tane chart seç. Yani ne, neyi yapacaksın? Hangi chart'la yapacaksın? Ben daha önce hazırladığım için size yani 3 farklı chart'la göstereceğim. Birincisini seçiyorum. Bunu seçtim. Zaten seçili durumda. Aşağı doğru iniyorum. Bakın burada yine bize bir şey soruyor. Burası önemli, burası kritik. Steps'in içerisine e, neyi yüklemeniz, size'ın içerisine neyi yüklemeniz gerektiğini biraz ma matematik... Yani matematik dediğim ya zaten mantığımız bunu bize söyleyecek. Size nedir? Büyüklükle ilgilidir. Büyüklüğün içerisine yazı koymayız. Büyüklüğün içerisine sayı koymamız gerekir. Doğru mu? E, dimension olarak bir hani sayı yani yüklememiz gerekiyor buraya. Dolayısıyla sayıyı buraya atıyorum sayı sayıza büyüklüğe e, attım. burada sayı neydi diye hatırlamayanlar olabilir. Sayı bu. Yani sayı yandakiler. Öbürü de tekst olarak e, yazılı olan kısımdır biliyorsunuz. Arkasından bu kısma da hem ülkeleri hem de sayıya ekliyorum. Şimdi aşağıya doğru ineceğim. Bunları deneyerek de bulabilirsiniz tabii. Kurcaladığınızda karşınıza çıkacaktır. Bakın ne yaptı bize? Son derece o... Ee, ne diyeyim sönük anlatıyı farklı bir hale getirdi bize ve dedi ki burada direkt görüyoruz değil mi Amerika Birleşik Devletleri'nde daha fazla gazetecilik okulu rankingi yüksekmiş Birleşik Krallık ikinci sırada Avustralya Hong Kong Singapur geliyor sırasıyla geliyor bu arada mesela bu verilerdeki bir hata iste söyleyeyim Singapur'un rengiyle İspanya, Şili ve İsviçre'nin rengi aynı olmamalı bu yanlış bir şey yani çünkü her birine farklı renk vermeliyim İspanya, Şili ve İsviçre aynı olabilir çünkü üçü de bir yani hani üçünü, üçünün de değeri tek olduğu için aynı renk tutabilirsiniz ama bir hata olarak mesela şu an yapılan şeyle gördüğüm bir durum peki bu veriyi nasıl değiştirebilirim, nasıl oynayabilirim bununla? Bakın Colors var burada Colors'a gelirim e zaten ne dedik bir tanesi hatalı dedik Singapur'un rengi hatalı dedik onu değiştirelim yani Singapur'a gelirim. Buradan farklı bir renk seçebilirim. Şöyle yeşilli bir şey seçeyim. Şöyle yeşilli bir... Yani farklı bir renk seçebilirim. Her bir ülkenin rengini buradan değiştirebiliyorum bakın Kalırdan. Yani burada yine bunlar artık çok temel şeyler bildiğimiz. Genişliği, yüksekliği, background'ı mesela beyaz renk şu an. Background'ın da rengini değiştirebilirsiniz. Bu arada aklınızda bulunsun. internet ortamında diyez işareti ve 6 tane harf ve rakamdan oluşan her şey renk kodudur. Bakın alttakiler de öyle. Diyez işareti ve yanında 6 tane rakam veya harften oluşan ifade var. Dolayısıyla buradan da gelerek bu renkleri de değiştirebiliyorum. Yani seçip değiştirebilirim. İstersen background color'ı da. Bu arada aratabilirim tabii. Yani HTML kod renkleri diye aratırsanız. Buraya koyacağınız FFFF yerine, beyaz yerine ne koyacağınızı ya da aşağıdan seçerek ne koymak istiyorsanız koyabiliyorsunuz. Çok basit bakın yani hani o kötü, kötü demeyeyim sıradan anlatıyı bir anda daha farklı bir hale getiren, daha kolay anlaşılır hale getiren bir şey. Demek ki en iyi gazetecilik okulları şu an için dünyada yapılan renkliklere göre ağırlıklı olarak Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nde konuşuluyor. arkasından da. Avustralya'da olan fakülteler geliyor gibi. Bunu kaydederken ne yapacağım peki? Burada bakın yine aşağıda export kısmı var. Buradan ne olarak kaydetmek istiyorsanız JPEG kaydedebilirsiniz, PNG kaydedebilirsiniz, ne olarak kaydetmek, raw graphs, grafik olarak da kaydedebilirsiniz. Burada sonra üzerine çalışacaksanız vesaire. Nasıl bir kayıt işlemi yapmak istiyorsanız o şekilde kaydedebiliyorsunuz. Birinci örnek buydu. Yani çok basit hani şeylerden birisi. Dediğim gibi bu da export kısmı. Yine aynı hani birazcık kurcalamak gerekiyor demiştim ya aynı tabloyu nasıl yapabiliriz? Circle packing deneyelim. Yani verimiz yine aynı bakın buraya yapıştırdığımız veri upload ettiğimiz veri aynı burada duruyor. Ee, reset edip tekrar yeni sıfırdan koyabilirsiniz. Yani tool oldukça basit öyle söyleyeyim. Circle packing'i seçiyorum bu sefer. Bu sefer farklı bir şey yapacağım. Daha farklı bir tablo haline getirmeye çalışacağım bunu. Burada birazcık bakın e, chart variable yani chartın değişkenleri biraz arttı burada da hani yine deneyerek bulmamız gerekiyor ama yine burada bileceğimiz şeylerden biri size'ın öncelikli olarak neyle başlayacağı sayıyla başlayacağını bilmemiz gerekiyor e, şimdi burada da ben bir hemen e, daha önce yapmış olduğum için size getiriyorum ama bunları çekin çekin ve deneyin alta bakın ne yapıyor diye şöyle dediğim gibi size'ın mutlaka zaten sayı olması gerekiyor Kalırı da neye göre renklendireyim bunu demiş. Ülkelere göre renklendir diyorum. E, Label'a da yine neye göre label etiket atayım diyor. Ülkelere göre renklendir diyorum. Unutmayacağım zaten buraya bu arada sayı emel yani sayıda başka bir şey atadığınızda hata verir. Kabul etmeyecektir çart. E, bir örnek olarak şimdi hazırladığım için. Ama bunlarda denemeniz gerekiyor. Yani bunu çektim, baktım ne yaptı. Yani mutlaka bunları kurcalamanızı öneriyorum. Bu sefer ne olarak gösterdi bize? Baloncuk olarak gösterdi. Yine bence bir öncekinden de daha güzel bir görsel bu. Yani bu konuya uygun olarak. Tabii ki o ötekinin de anlattığı göçle ilgili olan çalışmalarda, farklı yerlerde, farklı veri setlerinde çok anlamlı sonuçlar verebilir. Ama bu veri setinde bence bu çok daha güzel ve anlaşılır bir şekilde gösterdi bize. Dolayısıyla ne yaptı? Yine en çok, hani en popüler ya da rengi, e, ne diyelim, akademik rankingi yani akademik olarak en iyi kabul edilen e, gazetecilik bölümlerinin ülkelere göre dağılımını verdiği bir tabloyu bize bu şekilde gösterdi. Yine yanda aynı şekilde bakın burada kalırıyla oynayabiliyoruz, e, yüksekliğiyle, yani şöyle bir göstererek şey yapayım, bunu birazcık daha küçülteyim ki, net görürsün çok küçüktüm bakın yani bunlarla da oynayarak e, büyüklüğünü küçüklüğünü bekranın rengini dediğim gibi Eğer html kod html kalır kodlar aratırsanız buraya e, diyez işaretinin yanında ne yazacağınızı görürsünüz zaten hangi rengi arıyorsanız dediğim gibi genellikle diyez işaret, zaten öyle diyez işaretinin yanında e, 6 tane karakterden oluşur, rakam ya da yazıdan oluşur her renk internet ortamında bize gösterilen. Ama burada daha kolay bir şey yapmış bize. İsterseniz buradan gelip tıklayabilirsiniz diyor. Tıklayıp buradan seçip renklerini değiştirme şansınız var. Yine bakın burada farklı renk panellerini seçme şansı da size tanıyor. Dolayısıyla tabii burada biliyorsunuz Amerika ve Avustralya çok yakın oldu renkler. Bunları hani biraz düşünerek, mantığımızı kullanarak yapmamız gerekiyor. Neden bu arada sadece hocam ben ABD deyip yanına 24'ü yazmasam ne olurdu ki? Yine aklımıza hep ne gelecek? Görme engelliler gelecek, onların da veriye ulaşması. Yine sadece disability renkle ilgili yani engellilik durumunu sadece görme ile ilgili düşünmeyelim. Bilissel becerileri zayıf olan engelliler de var. Onlar da yazıyla daha kolay olabilir. Belki bir görsel ve yazıyla rengi göre. Dolayısıyla bizim evimizde bir imkan var. Hem rengi kullanabiliriz, hem yazıyı kullanabiliriz, hem büyüklüğü kullanabiliriz burada olduğu gibi. Hiyerarşi de akılda kalmayı çok sağlayan bir şey. Normal sıradan bir metinde hiyerarşiyi çok kullanamıyoruz. Sadece yukarıdan aşağıya sıralıyoruz. Ama veri görselleştirme bize bunları yapmaya da olanak sağlıyor. Dolayısıyla hem rengi hem yazıyı, hem hiyerarşi birçok hatırlatıcı unsuru kullanmamıza da olanak sağladığı için oldukça elverişli olduğunu söyleyebiliriz. Yine böyle aşağıya doğru inecek olursam, buradan da ne yapabilirim, nasıl kaydetmek istiyorsam bunu download etmeme olanak sağlayacaktır. Bu renk paneliyle ilgili olarak muhtemelen öteki türlü kaydetmeme izin vermiyor. Ama normalde ben bunların hepsini kaydetmiş durumdayım. Yani hani hepsi normalde en kötü ihtimal PDF ve PiNCi olarak ya da işte Jeep olarak falan kaydetmenize olanak sağlayacaktır. Aynı tabloyu bir de hani bu artık bu tulu birazcık kurcalayalım istiyorum. Başka neyle yapabiliriz? Bakın verimiz yine burada, Verimi silmedim, verim olduğu gibi duruyor. Aşağı doğru iniyorum. Buradan neyi seçebilirim? Sunburstu ne demiştim. Sizinle yapmadan önce evde birazcık denedim tabii ki. Yine burada birçok bize hani neleri nereye atayım diye soruyor. Ben denediğim için, kurcaladığım için size hemen söyleyebilirim ki buraya birden fazla istiyor. Hiyerarşi olduğuna göre birden fazla veri gireceksiniz buraya. Hani birazcık böyle buralara zaten bir süre kurcaladığınızda aşina oluyorsunuz. Bir şeyleri birbiriyle hiyerarşi yapacağı için iki veri koyuyorum. Ee, ondan sonra başka koyacağım neler var diye hemen şöyle bir bakıyorum sayıza zaten neyi biliyoruz biz sayı koymam gerekiyor neye göre kalır vereyim dedi yine ülkelere göre ver dedim ve yine ülkeleri buraya leaf label olarak ekledim bakın ne yaptı oldukça orjinal bu arada iki yere bir veriyi iki yere koydum acaba nereye koydum şöyle bakayım şundan mı acaba bundan değildir diye düşünüyorum şunu bir kaldırayım Evet sanki daha iyi oldu şimdi. Ya da yani ekleyebilirsiniz. Bunları kurcalamanız yani en doğru veriyi bulana kadar en doğru hale getirene kadar kurcalamanız oldukça önemli. Burada da ne yapmış olduk? Yine ülkelerin adları yazılı ama daha farklı bir tabloyla e, derdimizi anlatmaya çalıştık. Bana sorarsanız ben böyle bir veriyi ikinci gösterdiğim circle olanla anlatırım. Ama her verinin elinizdeki verinin de farklı farklı... E, chart tipleriyle anlatılma olasılığı var. Hani konuşmuştuk onu zaten. Örneğin bir e, aşılarla ilgili olan da bar chart kullanmak çok daha akılda kalıcı olabiliyor. E, ama mesela bu, bu şeyde ilk, ikinci gösterdiğimiz circle çok daha güzel ve anlamlı bir tablo veriyor. Sadece burada hani farklı tablo tipleri bunların hepsini deneyebilirsiniz elinizdeki verilere göre. E, Birçok bubble chart var. Bakın bir sürü bar chart var. Farklı farklı chart tipleri var. Bunların hepsini deneyebileceğiniz ve kolaylıkla da e, sonuç alabileceğiniz e, bir, bak yine bar chart yapmış durumdayım burada ve bunu da e, rahatlıkla kaydedebileceğiniz bir e, ortamdır bu. Dolayısıyla çok önereceğim, çok e, ücretsiz de olması dolayısıyla kurcalamanızı önereceklerimden birisi e, açık kaynak yazılımdır. Birçok kaynakçının bir araya, yani birçok kod yazarının bir araya gelerek üzerine geliştirdikleri, devam ettirdikleri bir yazılım. Dolayısıyla da bir tool daha doğrusu mutlaka kullanmanızı önereceklerimden birisi olduğunu söyleyebilirim. Peki çok duyduğumuz bir şey daha var mesela. Bu bir tanesiydi o. Graphs. infogram aşılarla ilgili olarak yapmış olduğum onu da size göstereceğim. Ama öncesinde bir de Eminim çok duyduğunuz. Word Cloud'la ilgili olarak da duyduğunuzu düşünüyorum. Word Cloud'la ilgili de güzel bir tool'u yine sizinle paylaşmak istiyorum. Kelime balonları değil mi? Uzun bir metinden kelime balonu yapmayı deneyeceğiz şimdi. Bu da çok güzel. Gerçekten şahane bir tool. Yani hiç böyle kodlama falan bilmeden bunları kodlama bilerek de yapabileceğiniz yerler var biliyorsunuz. Ama siz hiç onlara ihtiyaç duymadan kodlamamız, yani kodlamaya gerek duymadan yapabileceğimiz bir yer. Yani belirli bir sözcük içerisinde geçen, değil mi, ee, kelimelerin en çok inelenenlerini bize gösteren gayet güzel, gayet enteresan bir e, site olduğunu e, söyleyebiliriz bunun da. E, şimdi buraya da yine file yükleyebilirsiniz diyor. Ben bunun için bir file hazırlamıştım. Onu onun için şöyle bir arayalım ee, tanıyorum siteye girmemizi istiyor artık arkadaşlar. Giriş yaparak bunu açacağım size. Bunu bir şimdilik bekletiyorum ama bu, bu da yani gerçekten çok elverişli bir tool bizim için. Yanlış siteye de girmiş olabilirim. Bird Cloud'a nereden girdiğimi tekrar bir kontrol edeceğim burada. Çünkü onunla ilgili olarak hazırladığım bir şey var arkadaşlar. Normalde şöyle bir şey yapmıştım Word Club'da çünkü göstereyim size ona hemen bir tekrar kontrol edip bakacağım. Bizden istenen şey bizim bir dijital kültür endüstrisine girişine Kültür Bakanlığı ile yapmış olduğumuz bir projede Ankara ile ilgili görseller istemişlerdi. Atatürk'ün Ankara'ya e, geliş geldiği gün söylediği e, yapmış olduğu konuşmanın görsellerinden mesela hazırlamış olduğumuz bir Word Cloud'tu bu. Word Cloud'u nerelerde kullanabiliriz? Hemen o yani Word Cloud üzerinde düzenlemeyi yapmadan önce e, sizinle paylaşmak istiyorum onu. Çünkü e, yani e, bazen bize şey geliyor ne var ki? Hani bunları niye e, paylaşalım? Ne, ne gerek var bu, bu e, görsellere gibi hissediyoruz. Aslında gerçekten çok çok farklı yerlerde e, kullanabiliyoruz bunları. E, hemen şöyle bir onu bulacağım ve size göstereceğim. Dediğim şey gibi efendim. Bilgi hocam duyabiliyor musun? Duyuyorum şu an. Hocam o demin açtığınız sitede de worldclouds.com'da e, world list menüsünde import CSP from CSP file var. Csv file. O şimdi ne yapıyor? Hemen bir bakarız. Hemen bakalım hocam. Hemen açıyorum. Hemen bir bakalım. Worldclouds.com'da. Aşağıdaki menüden. Hemen liste. girdim. Alta iniyoruz, doğru mu hocam? Bakın hemen file diyor ya, yukarıda oldu şimdi. Word list file'lerinde. Evet. CSV çıkıyor. Aynen. Bu evet. Buraya tıkladığımızda değil mi hocam? Bir rendering işlemi yapıyor, onu bir bekleyeyim hemen. Şurası, word list dediğimizde süper hocam. Aynen öyle, buradan alıyoruz. Hemen buradan import from CSV dedi mesela. CSV olarak kaydettiğimiz bir ya da PDF bir dökümanı bile bakın alabiliyor bize. Extract words from PDF demiş. Herhangi bir dökümanı indirerek buraya kaydedebiliyoruz. Yani yine extract from text, text olarak hazırlanmış olan bir şeyden de alabiliyoruz. Kolaylıkla yapabileceğimiz bir şey ee, CSV'min içerisinde çok bir şey yok. Onun için şöyle bir PDF aralım. arayalım burada. Şöyle bir örnek olarak bir PDF e, mutlaka bilgisayarımda vardır diye düşünüyorum. Onun için şöyle bir bilgisayarımdan herhangi bir PDF ya da e, şey indirelim istiyorum bir saniye. Şöyle bir metin var elimde mesela. Bir bunu deneyelim. PDF değil gerçi bu. Onun için şunu şöyle bir PDF'e çevirdim hemen. Biliyorsunuz bunları çevirmek de çok kolay artık. Dosya dedim. Farklı kaydet dedim. Bir Word dosyasını da PDF olarak kaydetmem son derece kolay. Bunun içerisine kaydettim. Ve sonrasında PDF dökümanı buraya gelip yapıştırabilirim. Şurada bakın PDF'im, Yapıştırıyorum. Veri görselleştirme ile ilgili bir metindi. Bu arada bu da pdf'e çevirdiğim metin. Geldi bakın ne yaptı bize? PDF Benim veri görselleştirme ile ilgili hazırladığım bir metindeki görselleri değiştirdi ve önümüze çıkardı. Shape'ini buradan değiştirebiliyorum. Shape dediğim şu an bakın şöyle bir ok gibi bir şeyin içerisinde duruyor. Ben bunu şuradaki shapeten bakın neler haline getirebileceğim. Mesela bir konuşma balonu gibi bir şey vardı, onun içerisine alayım. Birinin konuşmasını yapıyorsanız konuşma butonu gibi bir, şunun gibi bir şey. Ya da böyle hatırlıyorum, hemen şöyle bir bakayım. Elmanın içerisine koyalım hadi. Göstermek için sadece yapıyorum. Bir elma şeklinde bu sözleri bize ne yapacak? Elma gibi bir şeklin içerisine yerleştirdi gördüğünüz gibi. Yine neyin içerisine burada şekli değiştirerek bambaşka şekiller seçebiliyorum. Bir ok işaretinin içerisine koydurabilirim. Birinin söylediği sözlerse bunu seçmem güzel olabilir. Birinin söylediği ifadelerden eğer bir görselleştirme tablo yapıyorsan bunu seçebilirim. Biz orada atamız almak için kalp seçmiştik. Yani dolayısıyla shape'i de buradan nasıl bir şeyin içerisinde veri şey word cloud yapacağını seçiyoruz. Rengi de buradan seçebiliyoruz. Renk de seçilebiliyor. Shape'in de rengi seçiliyor, bunların da rengi seçiliyor. Mesela şu alttakinin de rengini şuradan değiştirelim istersek. Bakın burada verdiği renkler bunlar ama bunları beğenmezseniz bambaşka renkler seçebilirsiniz. Farklı renk tullarını seçip uygulayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi başka başka renklerle seçip yapma şansınız var. Çok gerçekten kullanışlı ve basit bir, yani yine Kodlama gerektirmediği için oldukça e, önemli ve kolay kullanılabilir bir tool olduğunu düşünüyorum bunun. Orjinal bir tool onun için. E, ama kodlama bilimlerine de geçeceğiz şimdi biraz daha. Yani kod birazcık daha kod bilgisi gerektireninden de bahsedeceğiz. E, Cem hocama da teşekkür ediyorum. Hemen burada gördüğüm, hani file'ı nereden yükleyeceğimle ilgili sıkıntı da sağ olsun. Buradan word listin içerisinden e, yükleyebiliyoruz. Başka kullanabileceğimiz yine aklımıza gelebilecek hani neler vardır, neler kullanılabilir dediğimizde e, infogramı bir sizlere göstermek istiyorum. Raw density'yi gösterdik zaten. Bir de infogramla yapılmış olan birkaç örnek göstermek istiyorum size. Ama bu Word Cloud'la ilgili olarak da e, aslında onu belki göstermem çok yerinde olacaktır. E, o da e, World Cloud'la ilgili olarak World Cloud'la yapılmış olan bir çalışma ödül aldı ülkemizde. Belki biliyorsunuz. Hemen onu açacağım, hazırlayacağım size. E, veri gazeteciliği alanında dünyadakilerden biri, yani dünya çapında yapılan bir yarışmada Efe Kerem Sözlerinin çalışması ödül aldı. World Cloud'la yaptı. E, hemen onu bulup sizinle paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok başarılı bir veri görselleştirme örneği. Bu arada bu, burada anlayacağımız şeylerden biri yani birçok artık ödül töreni falan var yani bunlarla ilgili dolayısıyla hani mutlaka bunlara hani gitmemizi bunlara katılmamızı e, bu nedenle çok önemsiyoruz açıkçası çünkü dediğim gibi yani birçok e, e, artık veri gazeteciliği ile ilgili olarak veri görselleştirmeyle ilgili olarak e, çalışma yapılıyor ve bunlarla çeşitli ödüllere de ödül törenlerine de Başvurma şansımız var. Dolayısıyla mutlaka bunları da e, bilelim ve katılalım istiyorum açıkçası. Efeninkileri kaydetmiş olmalıyım. Nereye kaydettiğimi hemen bir bulmaya çalışıyorum. E, ne yaptığını size söyleyeyim. Fikrini söyleyeyim. Çok ilginç gelecek bence size. Siyasi partilerin seçim bildirgelerini bir word cloud yaptı. Peki bu ne sağladı ona? Yani hani... Örneğin bir siyasi parti en çok seçim bildirgesinde demokrasiyi mi vurgulamış, kadın haklarını mı vurgulamış, çocuğu mu vurgulamış. Birazcık hep diyorduk ya içerikle aslında bizim metin yani şeyimizin de e, görselleştirme fikrimizin de mutlaka uyması gerekiyor demiştik hatırlarsanız. Dolayısıyla sadece tulu bilmek yetmiyor. Yani bu word cloud'la yapabiliyorum. Evet öğrendim artık yükleyebiliyorum ama neyi yükleyeceğim? Yükleyeceğim şeyin de bir anlamının olması gerekiyor. Dolayısıyla e, mutlaka bizim çalışmalarımızda üzerinde duracağımız e, konulardan birinin de mutlaka e, aslında üzerinde durmamız gereken şeylerden birinin mutlaka içerik olmasının nedeni de e, açıkçası bu. Çünkü e, ...anlamsız bir şeyi görselleştirdiğiniz takdirde hiçbir a, anlamı olmayacaktır açıkçası. Bir de biz nitel veriyi görselleştirmekten bahsettik. Yani burada hep nicel bakın, hani Word, Word Cloud'da da öyle. Çünkü ne yapıyor? Tabloları alıyor ve onları, alı, yani şey, kelimeleri alıyor ve sayıyor. Yine sayısal bir analiz yapıyor. Peki biz nitel bir veriyi görselleştiremez miyiz? Çünkü çok nicel verinin kutsandığı bir çağa doğru geçiyoruz. Bu da açıkçası benim doğru bulmadığım şey çünkü... Nitel veri de görselleştirilebilir, nitel veri de önemlidir, nitel çalışmalar da son derece önemlidir. Bunun için de ben mapı kullanıyorum. map üzerinden birkaç hani örneği sizinle paylaşacağım şimdi. Gerçekten çok etkili bir tool. Neler yaptığımı bir gösterip arkasından da sizlere map tool'unu da kullanmayı şöyle bir kısaca göstermek istiyorum. Ee, dediğim gibi sadece nicel veri diye düşünmeyelim. Evet birçok nicel veri için tool var ama nitel verinin görselleştirilmesi de oldukça önemli. Hemen açıyorum. Bu kısmı atlayacağım tabii ki uzun uzadıya zihin haritalama anlatmayacağım size ama bir akademik makalenizi, bir haberi nasıl zihin haritalamayla ya da nitel veri ile şahane hale getirebiliriz. Onun üzerinde biraz durmak istiyorum. Bu bizim Bahar Hoca ile, Bahar Kayaan Hoca ile hazırladığımız bir çalışmaydı. Twitter'daki IŞİD destekçisi hesaplar üzerine yaptığımız bir içerik analiziydi. Bunu yani Word Cloud gibi ya da nicel yani verini kullanarak bir analiz yoluna gitmek yerine yaptığımız çalışmayı nitel bir biçimde yani verileri kendimizce bir analiz etmek istedik ve İlk etapta şöyle bir şey yaptık. İşte girişi var, çalışmanın sonucu var. Metodolojisi, içerik analizi ve içerik analizinde baktığımız şeyleri bu şekilde görselleştirdik. Sonra daha geliştirip bu hale getirdik. Yani üzerinde çalıştıkça görselleriniz de daha iyi hale gelebilir. İşte bizim baktığımız şeyler mesaj tipleriydi. Yani bu tweetlerde ışık Işık Destekçisi tweetlerdeki. Uygunsuz içerik, kanlı görüntü gösterip göstermediklerine bakmıştık. Ya da tweetlerde geçen... Anlatı tipleri, yani daha doğrusu kimlik tipleri neler diye bakmıştık. Bu insanlar sadece terörist olarak resmedilmiyor kendi tweet hesaplarında. Kendilerine inanan, savaşçı... Ondan sonra doğa sever e, gibi başka kimliklerle de ya da family father yani baba olarak da çünkü çok çocuklarıyla falan görüntülerini paylaştıklarını gördük. İşte burada kuram anlatacak değilim ama Erwin Kaufman'ın e, farklı kimliklerin sahneye gelişi sosyal medya üzerinde e, o teoriden yola çıkarak yapılmış bir şeydi. Yani söylemeye çalıştığım sadece bunu haber metinlerinde değil görselleştirme tullarına aynı zamanda akademik içeriklerde bir tezinizi bile... Bu şekilde hazırlayıp gittiğinizde hocaların aklında daha kolay kalacaktır. Bir makalenizi biz bunu bir uluslararası sempozyumda sunmuştuk ve gerçekten sadece bunun üzerinden yani ekstra bir PowerPoint hazırlamadan bunun üzerinden anlatımızı oluşturmuştuk. Dolayısıyla ya da başında ya da sonunda koymak hep sorularla biter biliyorsunuz bu şeyler akademik panellerin ya da işte PowerPoint'lerin sonu. Halbuki çok anlamsızdır bana sormak istediğiniz bir soru var mı? Ee, e, e, e, gibi bir ifadeyle bitirmek. Bunun yerine böyle bir tabloyla bitirdiğinizde hem çalışmanız akılda kalır hem de e, derli toplu bir biçimde ne anlattığınızı anlatmış olursunuz. Yine mesela bu benim ODTÜ'de çok kullandığım yani bana çünkü bu e, bu arada zihin haritalamasının önemini ve nitel veri görsel önemini kullandığım yer e, öğrendiğim yer ODTÜ'ydü. E, ODTÜ'deki master programımdı. E, oradaki, orada makaleleri Annotation dediğimiz özetlememiz isteniyor ve özetlerken de genellikle nitel veri görselleştirme yöntemlerini kullanmamız isteniyordu. Bu çok uzun bir makale ve ben bu makaleyi bir yerlerde kaydedip ya da Word'te ya da elde özetini yazsam muhtemelen makaleyi hatırlama şansım olmayacak. Ama makaleyi bu şekilde kendime hatırlatacak bir görselle ve ana hatlarını kendim anlayacağım şekilde yazdığımda ben şu an mesela bu makaleyi çok net hatırlıyorum yaklaşık kaç yıl önceki 8 yıl önce okuduğum bir makale. Ee, işte bir e, bilimin yani feminist teoriyle yazılmış bir makale ve bilimin aslında beyaz adamın bilimi olduğu e, ve hani işte kadınların ve diğer e, dezavantajlı grupların e, bilimde ne kadar yer bulduğuyla ilgili olan enteresan bir çalışmaydı. Ve işte burada geçen ifadeleri, bu arada buralara daha uzun notlar alabiliyoruz. Yanında tik işareti olan, yanında e, bu şey, ataç işareti olanlara daha da uzun notlar da alabiliyorsunuz. Birazdan Tulu size göstereceğim zaten. E, dolayısıyla uzun bir kitap özetlerinde dediğim gibi sadece hani gidip de gazetecilikte mi kullanacağız bunları? Hayır. Kitap özeti, akademik çalışma, özgeçmiş hazırlama, birçok alanda da kullanabileceğimiz etkili ...anlatı türlerinden olduğunu söyleyebiliriz. Herkesin nefret ettiği bir konu diyeceğim. İletişim Kur'anları nefret ettiği dediğim ya hepimiz için en önemli olan ama öğrencilerin de en zorlandığı değil mi? Böyle Kur'an'dan kaldım diyen daha fazladır herhalde diğer derslere göre. Aslında en önemli derstir. Yani nefret ettiği dediğim çocukların çok böyle hayıflandığı, öğrencilerimizin en hayıflandığı alan... Ben mesela burada, bu büyütülebilen bir şey tabii aslında normal platformunda, eleştirel iletişim araştırmalarını dörde ayırmış durumdayım. Ekonomi, politik yaklaşım, kültürel çalışmalar, postyapısalcılık, yapısalcılık, yapısalcılık. kırmızıyla görüyorsunuz mesela. Ve e, ekonomi, politik yaklaşımın neye baktığını görüyorum. Gazetecinin çalışma koşulları ve ekonomi tarafından işte bir kelepçeli gazeteci koymuşluğundayım. Çünkü kapitalist üretim tarzının yapı ve dinamiklerinin gazeteciyi nasıl bağladığına bakar. Ama sol başa gelirseniz kültürel çalışmalar orada... İzleyici araştırması ve metin analizi yapılır ve dolayısıyla bir izleyiciyi çağırıştan görüntü koyuyorum. O da alımda araştırması biliyorsunuz ve metin analizinde de söylem söylem çözümlemesini kullanır gibi. Yine post yapısı alıcılık çalışma koşullarına bakmaz. Altta sağ alt, altta baktığımızda izleyiciye ve metne bakar. Ee, ama çalışma gazetecinin çalışma koşulları ve kapitalist üretim tarzına odaklanmaz ya da yapısalcılık gösterge bilim sadece metni inceler hangi yöntemde gösterge bilimle gibi bu tür özetler yaptırmak çok çok kıymetli oluyor bence. Çünkü ben bu arada yüksek lisans pek yapamıyorum ama lisans öğrencilerimle, lisans derslerimde e, mümkün olduğunca yurttaş gazeteciliği dersine mesela bu sene yapacağız. Bir sergi açtırıyorum. Öğrencilere bir topik verip o topikle ilgili olarak Görseller oluşturmalarını istiyorum ve o sergide de birbirlerinin yaptıkları görsel şeylere bakıyorlar. Ee sergi boyunca hem kendileri bir emek vererek o görsele hazırladıkları için konuyu çok daha net hatırlıyorlar hem de birbirlerinin hazırladığı şeylere baktıkları için daha net hazır daha rahat görüyorlar söylemeye çalıştığım şey yeni medyanın temel özellikleri nelerdir dediğimizde multimedya hipermetin etkileşimselliği sınavdan çıkana kadar çocuk çok iyi biliyor öğrenci çok iyi biliyor ama çıktıktan sonra kafandan uçup gitti diyor işte ben bu kafadan uçup gitmeyi biraz engellemek adına dediğim gibi bu tür şeyler yaptırmaya çalışıyorum. ya yani önce elde hazırlayabiliyorlar. Önce işte sosyal medyanın özellikleri nelerdir, temel özellikleri nelerdir gibi. Arkasından da bunu bir e, veri görsel işleme toolu üzerinde yapıp bir sergi açıyoruz ve o sergide de birbirimizin nasıl konuyu anlattığına bakıyoruz. Özgeçmişinizi de hazırlamak için kullanabilirsiniz. Akademik makalelerinizi de burada ben özgeçmişimle ilgili mesela hani hazırlamışım. Eğitim bilgilerimi anlattığım, akademik ilgi alanlarımı, iş deneyimimi anlattığım bir görsel. Makalelerinizde de kullanabilirsiniz. Bu da mesela yine VAPA ile Rezbiyenler'in bir mobil uygulaması ile, mobil sevgili bulma, flört uygulaması ile ilgili bir çalışmada. Önce bakın çok basit başlıyorum, arkasından değiştiriyorum konuyu. Ama çok akılda kalıyor böyle olunca. Teorim çok net, teorim ve metodolojim etnografi ve kuyur teori. E, sonrasında bulgularımı çok rahat bir şekilde... E, açıklayabiliyorum. Yani aslında bütün bir metne okumak yerine sadece buna bakarak bile insanların aklında bir şeyler kalabiliyor. Görme biçimleri e, hepimizin herhalde bildiği iletişimin temel kitaplarından biri. E, yurt dışında elde yaptırılmış bir görsel çalışmasını görüyoruz burada. Yani muhtemelen öğrencilerimiz, bizim öğrencilerimiz de şu en altına bakmanızı istiyorum. Mechanical Reproduction kısmına. Eminim öğrencilerimiz sınavdan sonra şunu söyleyebilirler. Mekanik, e, e, teknik olarak reprodüksiyon yani sanatın çoğaltımı, sanatın özünü bozmuştur. Ama çocuk burada çok güzel bir biçimde resimle anlatıyor. Bakın bir tablonun altı tane tabloya çıkartılması, Osman Hamdi Bey'in tablosunun artık her yerde satılması ama onun sanatının özünün aurasını bozması. Sadece mobilyalarımıza denziyor diye rengi mor diye, bordo diye evimize asmamız ama anlattığı o sanatın derdinin gitmesini, çok başarılı bir biçimde anlatıyor. Çünkü sınavdan sonra dediğim gibi öğrenci genellikle yazıyor. Mekanik repredüksiyon çağında sanatın özü aurası bozulur. Kabul ama hep diyoruz ya sınavdan çıktıktan sonra aklında hiçbir şey kalmadı. Ama eğer bu şekilde bir özet tutulursa kendi emeği olduğu için o kavramları kendi görselleriyle de anlattığı için çok daha kolay aklında kalacaktır. Sonra bunu tabii çeşitli toolarla alternatif platformlara taşıyabiliriz. Genellikle derslerde çok kullanmaya çalışıyorum ben. Dediğim gibi örneklemi anlatırken olasılıklı örneklem, olasılıklı olmayan örneklem mesela burada e, gibi yani birçok yerde de kullanabileceğimiz bir e, nitel görselleştirme tulları da var. Burada mesela işte e, küresel ısınmanın etkileriyle ilgili yapılmış olan bir e, tool görüyoruz. Sadece dediğim gibi ne akademide ne medya de bakın bir reklamcılıkta da e, kullanılan yani hani reklam etiyle ilgili olarak bir, grafikte de kullanabileceğiniz, illa nicel veri görselleştirmeye gerek yok, nitel veri görselleştirme tulları var. Ben biliyorum, yani bilenler ve katılanlar vardır eminim ki, Türkiye'nin birçok yerindeki iletişim fakültesine giderek bu veri görselleştirme, nitel veri görselleştirme ile ilgili, e, önce elde denediğimiz, arkasından da bu hatta Ankara İletişim'de, İLEF'te, e, sizin okulunuzda olan, sonrasında da tullara taşıdığımız bu Hacettepe İletişim'de, İstanbul'da da katıldıklarım çok. Davet eden okullara giderek bunun bir hani eğitimini vermeye çalışıyorum. Burada sonrasında yaptıkları o elle yaptıkları şeyi bir tula taşıyorlar gördüğünüz gibi. Neyi anlatmak istiyorlarsa, Hinduizmse Hinduizm, özgeçmişse özgeçmiş, bir yönetmenin en sevdiği filmleri ise ya da bir yönetmeni tanıtmaksa bir yönetmeni tanıtmak gibi. Dolayısıyla ben açıkçası mutlaka sizinle burada, bir nitel veri görselleştirme uygulaması da yapmak isterim nitel veri toollarının yanı sıra onun içinde Mind Map programını şimdi sizinle paylaşacağım ve onun üzerinde çok basit bir program ben benim size gösterdiklerimin hemen hemen hepsi Mind Map'la e, yapılmış durumda şimdi ona açıp bir hemen e, onun üzerinde de bir deneme yapalım istiyorum. Mind map aslında ücretli bir uygulama ama ben şu anda hiç ücretli versiyonunu kullanmadım. Hiç ihtiyaç duymadım. ücretli haliyle de çok kolay yapabilirsiniz. Create a free map diyorum buradan. Create a free map dedikten sonra bana böyle bir boş şey getiriyor. Buraya ne yapmak istiyorsanız ana konunuz neyse onu yazıyorsunuz. Bilgeşen uz. İşte, yani hani neyse konunuz şu an aklıma gelmediği için... Bunu yazdıktan çok bakın yukarıda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zaten şeyi var. Ya yani O kadar basit bir program ki hiçbir PowerPoint hazırlığınız olmasa 10 dakikada hazırlık yapıp sunabileceğiniz bir şey dolayısıyla. Bilge Şanyos tıklıyken büyütmek istiyorum diyelim bunu. Buna basıyorum bakın büyüttüm. Buna basarsam küçülür. Çok net yani. Buna basarsam büyür. Şunları zaten Word'den biliyorsunuz. Sola hizala sağa hizala Ortala vesaire bunlar oradan o kadar bildiğimiz buna bir metin ek yani hani demiştim ya, ete çeklediğimizde kenarına burada signin yapmanızı ister yalnız yani ben şu an signin yapmadım ee, bir hani bir öncekinde gösterdiğimde vardı biliyorsunuz ekstra metin ekleyebiliyorsunuz diye ee, buradan da eğer signin yaparsanız adınızla soyadınızla vesaire girerseniz buraya daha fazla metin de eklemeniz olanak sağlıyor peki ben buna alt dallara nasıl açacağım bizim kilidimiz burası insert child me. Buraya geleceğim ve buraya tıkladığımda yeni bir node açacak bana yeni bir bağlantı. Eğitim bilgileri, neyi anlatmak istiyorsanız şu an hani aklıma gelen yine bu olduğu için tekrar bilge yüze dönüyorum. Bakın eğitim bilgilerinden tekrar bilge yüze geliyorum buraya buradan yine bir insert diyerek iletişim diyeyim iletişim bilgileri. Şu an sadece böyle bir göstermek için yapıyoruz. Yine buna geliyorum. Üçüncü bir şey eklemiş olayım ee, çalışma yaşamı diyeyim. Yine Bunlar biraz küçük mü gözüküyor gözünüze? Hemen biraz büyütebilirsiniz. Burayla yine buraya basarak. Ee, bir, hepsi tabii aynı şey olsun. Eğitim bilgilerinin içinden yeni bir okma vereceksiniz. Eğitim bilgilerini anlatacaksınız. O zaman burada tıkladık ya yani şu tıklı olmayacak. Bu tıklıyken tekrar buraya bastığınızda yeni bir şey açtı bakın. Ben burada çok kısa hani hazırlamak için size şöyle göstereceğim. ODTÜ dedim, ee, Ankara Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi diyeyim şöyle. Renklerini değiştirip arkasına fotoğrafı nasıl ekleyeceğim? Hadi gelelim ona bakalım. Bu arada bunu istediğiniz yere çekebiliyorsunuz bakın. Şöyle çektim, böyle çektim. İstediğiniz yere çekebiliyorsunuz bunların. Şöyle çekebilirim, çekebilirim. Bunun Yani burada bir dikkat edeceğimiz bir şey var. Tüm görselleştirmeler için bence bu geçerli. Renklerimizin bir mantığı olmalı. Yani şimdi burada iletişim bilgilerini pembe, hoşuma öyle gittiği için, eğitim bilgilerini yeşil, çalışma yaşamını mor yapsam ne güzel olabilir. Ama burada biz bir hiyerarşiden yararlanmak zorundayız görselleştirmede. Dolayısıyla iletişim bilgileri, eğitim bilgileri ve çalışma yaşamı alt başlama olduğu için aynı renk kalmalı. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu üçü de aynı kategori olduğu için belki bunları rengini değiştirip aynı renk yapabilirim. O zaman rengi nereden değiştiriyorum? Otlu tıklıyken şuraya geliyorum. Background'un rengini de değiştirebilirim. Yazının rengini de değiştirebilirim. Çok kötü bir şey yaptım şu an ama göstermek için yaptım sadece. Birazcık da şunları da büyütelim. Şöyle büyütelim. E, bu baya kötü oldu, onun için düzelteyim şöyle. Backround'ı doğru kalsın da e, teksti böyle kalsın. Bunların üçü aynı kategori olduğu için aynı renk yapmam gerekir. Yani çünkü hepsi okulu çağrıştıracak. Zihin böyle işliyor, yani e, renklerle hiyerarşi kuruyor, büyüklük, küçüklükle bir hiyerarşi kuruyor. Dolayısıyla benim bunlardan yararlanmam lazım. Şu şekilde bırakırsam güzel bir şey olmaz. Yani mutlaka alt başlıkları aynı renk ve aynı formata sokmam gerekiyor. E hemen bunların hepsini sarı yapayım o zaman. Farklı bir sarı yapmışım bu arada. Onu da yukarıdakini de düzelteyim. Şunu da bir hemen düzelttim. Şimdi birazcık bakın mantık oturmaya başladı. Çünkü e, ara başlıklarım aynı renk, bir alt başlık aynı renk, bir alt başlık aynı renk. Bunlardan da çıkarabilirsiniz, çıkaracaksanız. Yani hani örnek veriyorum yüksek lisans dedim. Bir de bir tane daha çıkarayım doktora. Şu an sadece bir örnek yani bu. ODTÜ'de yüksek lisansım var. Burada da lisansım var. Yine bakın bir üst kategoriyle bunların renginin aynı kalmaması daha iyi olabilir. Dolayısıyla buraya geliyorum. Bunların rengini bu daha önemli bir başlık olduğu için bence farklı bir renk yapabiliriz. Ee, sadece örnek için yapıyorum şu an. Yani öyle söyleyeyim. Şu üçünün rengi aynı renk ama altta kalanlar farklı renk olsun gibi. Sadece hiyerarşideki renklere dikkat etmemiz gerektiğini tekrar hatırlatıyorum. Peki buraya başka ne ekleyebilirim? Dediğim gibi bunu bu arada istediğiniz yere çekebilirsiniz. İster böyle yaparsınız. ya yani hiç hiçbir her yere e, getirip götürürsünüz. Ben biraz normalde bunu böyle Tam yuvarlak şeklinde de yapıyorlar zihin haritamızı ama bizim ülkemizde soldan sağa doğru yazı okuma yönümüz olduğu için bunun daha akılda kalıcı bir e, yöntem olduğunu düşünüyorum. Aa, tabii ki bir mesela Arapça yazıyorsanız belki e, o büyük görseli sağ tarafta konumlandırmanız gerekir. Çünkü okuma yönünüz öteki türlü olacağı için. Buna fotoğraf ekleyebilir miyim? Evet ekleyebilirim. Bilge yüz işaretliyken Bakın burada adjust node image diyor. Buraya tıklayarak bir görsel ekleyelim. Vardır masa üstünde fotoğrafım kesin. Şöyle bir yani herhangi bir foto alacağım şimdi. Şuradan şöyle bir ekran resmi varmış. Bu arada Haluk Hoca çıktı. <gülüyor> bir şeyden almışız, toplantıdan almışız. Şunu aldım o zaman. Tamam kendimin olduğu bir fotoğraf. Burada bana soruyor nereye yerleştirmemi istersin fotoğrafı diyor. Left to text ne demek? Fotoğrafın soluna yerleştirecek demek. Fotoğrafın üstüne yerleştirmek istiyorsanız "Above" neyse nereye yerleştirmek istiyorsanız onu seçmeniz gerekiyor. Hadi "Behind the text"i işaretleyelim. Şunun işaretli olması önemli ki aspect ratio'nun çünkü Burada bir büyütme küçültme yaparsanız, fotoğraf çok büyük geldiğinde küçültürseniz kendiliğinden oranlaması için. Yani büyüklüğü küçülttüğünüzde eni de küçültecek ki saçma sapan bir fotoğraf çıkmasın ortaya. E, bir şimdilik böyle bir kaydedelim bakalım. Çok büyük bir fotoğraf. Ne yapacağım hemen? Yine buraya geleceğim ve şunu 300 dedim. Zaten bu işaretli olduğu için bunu ona göre yapacaktır. Küçültü bakın oran. Burada kendisi uygun olan oranı yaptı. Daha küçük bir hale getirdim. Foto tabii ki yazı yüzümün üzerinde olsun istemem dolayısıyla hani onun yerini e, değiştirmem gerekebilir. Left to text diyebilirim. Bu sefer ne yaptı? Fotoğrafıma yazının yanına ekledi. Her birine ekleyebilir miyim? Evet, Ot diye gelirim. Odd'ün üzerinde yine add not image diyerek buradan Odd'ün logosunu eklerim. Ankara Üniversitesi'ne gelirim. Buradan et, ekle diyerek Ankara Üniversitesi'nin logosuna eklerim. Çok basit bir tool dediğim gibi. Bu arada sunum yaparken yaklaştırıp uzaklaştırabilirsiniz. Tamamen yani buraya odaklandınız, buraya geldiniz. Sonrasında geri gidip tekrar ana resmi gösterebilirsiniz. Dolayısıyla çok etkili ve çok kolay anlaşılır bir nitel araştırmada da kullanabileceğimiz bir tool olarak karşımıza çıktığını söyleyebilirim. Bir de sunum sırasında sizlere ikon bulabileceğimiz yerlerden bahsetmiştim. O ikonları da kullanıyoruz biz haritalım e, görselleştirme sırasında. Birazcık onlara da bakalım istiyorum açıkçası. Hemen buradan bir hatırlayalım hangileriydi. Şöyle getireyim. E, i̇kon arama için kullanacaklarımızdan biri bu. Çünkü ikonlar da çok akılda kalıcı oluyor. Çok güzel, çok bize faydalı e, görseller Sunuyorlar dolayısıyla hemen şöyle yapıştıralım. Bakın burada birçok ikon görüyorsunuz. Mesela kadınla ilgili bir şey çalışacaksınız, woman deseniz aratsanız karşınıza birçok ikon getirecek. Bunları da alıp kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla getirdi bakın bir woman. Ee, yine farklı formatlarda PNG olarak ya da farklı formatlarda nereye eklemek istiyorsanız e, ekleyebileceğiniz, görsellerinizi çok güzel böyle, ne diyeyim, daha etkili hale getirebileceğiniz bir e, ikon arama sitesi bu. E, bir başka daha var, ona da hemen bakalım. Bir sonraki şey değil o da, burada. The Now Project diye, o da çok güzel ikonlar bulmamızı sağlayan. Zaten burada bu, bu turlara bakmaya başladıkça birbirlerine reklam verdiklerini, yani bir hani e, infografa girdiğinizde muhtemelen buraya ilgili bir e, reklamla karşılaşıp kurcalamaya devam edeceksinizdir diye e, düşünüyorum açıkçası. Twitter mesela Twitter üzerine bir araştırma yapıyorsam Twitter'la ilgili bana bakalım neler verecek, hangi ikonları kullanabileceğim, bakın ne kadar enteresan, güzel, farklı ikonlar veriyor, kullanabileceğim değişik. Twitter'ı çağrıştıran. Dolayısıyla bunları yine alıp farklı formatlarda kaydedip görsellerimde kullanabiliyorum. Yani ikonlardan da yararlanmamızı bu anlamda görsellerimizde çok çok etkili olacağını, iyi olacağını düşünüyorum. Daha gelişmişler için daha hani biz hocam tool'ları öğrendik. Mesela Burak için geçerli bu. Burak artık çok güzel şeyler yapıyor. Daha gelişmiş bir üst düzeyde bize ne önerirsiniz? Yani artık tullarda bayağı hakimiz karıştırıyoruz. Bunun için de JavaScript'te birazcık, biraz JavaScript bilginiz olduktan sonra inanılmaz rahatlıkla kullanabileceğiniz bir tulu öneriyorum. Daha doğrusu bir library, bir kütüphaneyi öneriyorum. D3.js. Ee, JavaScript'in e, veri görselleştirme için bir kütüphanesi bu. İnanılmaz bir kütüphane. E, i̇çerisinde yapabileceğiniz gördüğünüz gibi burada bir sürü e, farklı görsel tipi var. Burada da kodlarını göstereyim. Azıcık koda aşina olanlar çok da zor olmayacağını düşünecekler bence. E, dolayısıyla birkaç tanesini examples diyerek açalım ve bakalım. Yani bu dediğim gibi daha ileri aşama ama bazılarınız da daha ileri aşamadan başlamak isteyebilir. Bakın buradaki e, herhangi bir tabloyu alalım. Mesela dünya haritası üzerinde yapılacak bir çalışma yapacaksanız diyor. Altta kodları var. Bu kodları değiştiriyorsunuz. Yaptığınız tek şey bu. Sıfırdan kod yazmıyorsunuz. Yani buraya ne gireceksiniz, ne veri gireceksiniz? Kodlar verilmiş durumda zaten size. Eğer siz kod koda müdahale etmeyi biliyorsanız kolaylıkla buradaki her bir örneği deneyip çok enteresan sonuçlar elde edebilirsiniz. Hiç dediğim gibi yani aslında süper bir kod bilgisi gerektirmiyor ama koda müdahale edebilmeyi gerektiriyor. Koda müdahale etmeyi biliyorsanız bütün bu çarkları kullanabilirsiniz. Burada da Word Cloud vardı bu arada. Bakın Obama ile ilgili enteresan bir şey yapılmış. Word Cloud burada da var bakın. Bunun example'ları içerisinde de var. Daha kodla yazılmış bir versiyon ama siz. Bakın burada yine Word Cloud'un bir kodunu yazmış durumda. Yukarıda da bir örneği var. Ama siz kendi tekstinizi yapıştırarak burada da e, değiştirme, oynama yapabiliyorsunuz. Altta size kodları veriyor. Yani bu kodların üzerinde oynama, değiştirme, rengini de değiştirebilirsiniz. Color kısmını bularak. Birazcık daha dediğim gibi yani benim de şu an mesela vakit bulsam üzerinde daha çok oynamaktan, vakit geçirmekten hoşlandığım yer D3.js. Yani bu, bu kütüphaneyi seviyorum çünkü... Biraz daha profesyonel farkındaysak hani biraz daha böyle orijinal çok farklı görselleri de kullanabileceğimiz haritayla da entegre olan, interaktif olanlar da var dediğim gibi hani işte mesela doğum oranları her gün, her an dünyaya yeni biri geliyor ve onun sayımını devam ettirecek bir görsel bulabilmek açısından. Dolayısıyla ben ama bizimkiler de var, bubble chart da var bakın, sıfırdan başladıklarımız da var. Biraz ilerledikten sonra JavaScript'te biraz gelişip d de devam edilebileceğini düşünüyorum. Biz aslında benim ikinci dönemki veri görselleştirme ile ilgili olan dersimde Python üzerinden bazı görselleştirmeler deniyoruz. Tabii ki 14 haftalık bir program. Dolayısıyla biraz daha ilerleme gerekiyor ama öncesinde orada da tulları görüyoruz. Yani dolayısıyla ilk önce tullarla başlamakta fayda olduğunu düşünüyorum. Ama ben bu konuyu çok sevdim hocam, ben bu konuda artık devam etmek istiyorum diyenlere de söylediğim tulları, infogram'ı, e, row density'yi, e, burada saydık o e, PowerPoint içerisinde saydıklarımı, Tableau'yu mesela bilgisayarınıza indirip denedikten sonra e, belki e, bu, bu e, library üzerinden de e, devam edebilirsiniz diye düşünüyorum açıkçası. E, sorusu olan var mıdır? Bu arada ben de hala göremediğim şeyin e, bulamadığım Efe Kerem sözlerinin şeyini bulmaya çalışıyorum. Yani çünkü gerçekten World Club'da yaptığı şey çok yaratıcıydı. Zaten ödül de aldı dediğim gibi. Çünkü e, enfes bir şey. Yani bütün partilerin seçim bildirgelerini e, tek tek incelediği bir süpersin. Çiğdem Nur öğrencim yetişti. Hemen sizinle onu paylaşacağım. Çiğdem Nur çok teşekkür ediyorum öğrencim yetişti. Çünkü muhtemelen onlara derste bah bahsetmişimdir bile. Burada görüyorsunuz bakın. Ödül almış bir çalışma. Efe Kerem'in gerçekten çok başarılı bir akademisyen ve e, gazetecilikte yapıyor. E, bütün partilerin seçim bildirgelerinde en çok ilerlenen sözcüklere yönelik yapmış olduğu çok enfes bir e, veri görselleştirme örneği görüyoruz. Ödülde de almıştı yani bu çalışma. Dolayısıyla burada aslında bizim antreye çalıştığımız içerikle Tulu çok iyi kullanıyor olabilirsiniz ama yaratıcı bir fikir gelmiyorsa pek bir anlamı olmayacaktır. Ama yaratıcı fikirle görsel birleştiğinde çok etkili, çok şahane bir şeye dönüşebiliyor. Dolayısıyla ikisini bir arada düşünmemiz gerektiğini söyleyebilirim. Çiğdem çok teşekkür ediyorum Çiğdem Murat sevgili öğrencimize. Sorusu olan var mıdır? Çok teşekkür ediyorum. Günün bu saatinde iki saatinizi ayırarak buraya geldiniz, katıldınız, dinlediniz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Yüz yüze birlikte olmayı çok umut etmiştim ama olamadı. Ben de sizlere el sağlıyorum. Ben de çok çok teşekkür ediyorum.